Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Son günlerde oyun fiyatlarıyla birlikte oyun içinde alınabilecek içeriklerin fiyatı da artmaya başladı. Bir tane CSGO eldiveni 12-13 bin lira olmuş. Valorant'lı bir bıçak 1000-2000 lira, lira. Yani biz bunu acaba ucuz yolu nasıl elde edebiliriz diye düşündük ve bugün hem bir Valorant hesabı alacağız, hem Steam'den hesap almaya çalışacağız, hem CSGO hem de PUBG Mobile hesabı almaya çalışacağız. Bakalım karlı çıkabilecek miyiz yoksa işin ucunda bir küçük dolandırıcılık var mı? Merdan İsmail Kocaoğlu. Hangi isteğe ne kadar bir yatırım sağlıyordunuz? İstesine 870 liralık bir kredi almak istiyorum. Bu işimi onaylayabilmemiz için kart sahibi tarafımıza bir tenu mafızı evrak gönderimi sağlaması gerekir. 880 TL miktar ben gerçekleştirdim yazıp isim soyisi imza atacak. O kağıdın üzerine kimliğin ön yüzü ve ödeme yaptığı kartın son 6 tanesi ve isim soyisim görünen çekip mail adresimize göndermişi 7 Arkadaşlar biz şimdi videoda beklemeyelim diye sitedeki bakiyeyi bir an önce almaya çalışıyorduk ama baya iş prosedürlü çıktı. İyi yani uğraşıyoruz ama sonuçta iyi bir şey. Ben bir gideyim şunu halledeyim ondan sonra hemen geliyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde oyun ya da oyun hesabı satan birçok site var. Biz piyasada güvenilir olarak düşünülen sitelerden birisine girdik. Buradaki filtrelerde arkadaşlar bir mail muhabbeti var. Adam mail vermediği sürece hesabı istediği kadar kişiye satabilir. Bunu deneyeceğiz acaba tamamen bize veriliyor mu diye. İsteyim hesabı alalım. İstediğim 3 oyun artı garanti artı sınırsız destek 25 lira. 3 saat içinde. Tamam ben bunu kabul ediyorum bu arada. Merak ettim. Marvel Spider-Man alalım. God of War alalım. Bir de Elden Ring alalım. Ne diyorsunuz? Elden Ring'i Ring umut için alıyorum arkadaşlar. Bu arada FIFA gibi böyle online oynayabileceğiniz oyunlarda genelde satmıyorlar ya da aldığın Steam hesabını offline yani kariyer moduna falan oynayabilirsin diyorlar. Okudum ve kabul ediyorum. Dedik. Peki, ödeyelim. Farklı farklı hesaplar satıyor. Bu oyunların içinde bulunduğu bir Steam hesabı verecek diye düşündüm ama Spiderman için hesap verdi, God için bir hesap verdi. Spiderman hesabına bir girelim, bakalım var mı? Onay kodu istiyor. Ben her sebebi onay kodu mu gireceğim bunlara? Ya sınırsız desteklediği bu büyük ihtimalle. Bu arada hesabın içinde sadece Spider-Man var. Başka hiçbir şey yok ve bu gerçekleştirdi aslında teknik olarak. Profile girmek istiyorum, aile görünümünden çıkmak için diyor. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar, <gülüyor> bu hesabı başkalarını da çoktan vermişler bile. Evet, God of War da var ve sadece o var. Yine aynı şekilde girelim bakalım, evet. Elden Ring için kod istemedi, direkt girdi. Çevrimiçi oynamayın'' yazmış. Şimdi bir PUBG Mobile hesabı alalım. ''Al oldu mu Furkan beni soktuğun duruma bak.'' Bu ilanladı. Yayıncı hesabı 28 bin liraya. Ne bakıyorsun kaçırma al. Bu fiyata bu kadar çok şey var mı acaba diye sormayın. Var var. Sadece email bende. Twitter Face bana ait değildir diyor. Sorumluluk da bana ait değil. Yani bir başkası gelip tekrar hesabı alabilirmiş. Temiz, sağlam ve en ucuza uygun hesap. Hesapta abonelik vardır. RP açıkta silah desen, araba desenleri vardır. Maili veriyorum bana. Hiçbiri bağlı değil. Yani ben kendimkini bağlayabiliyorum. Yanlış anlamıyorsam ben bunu almak istiyorum. Kanka fiyatta değişiklik var yalnız. Yani hesap 130 değil 400 lira oldu. Sana 350 olur. 200 vereyim aga. Ben Almak istemiyorum ya, bu çocuk fırsatçılık yapıyor şu an. 220 son. Veriyorsan alayım kardeşim. 320 son. Aha! çocuk yine 320 son dedik, o da 320 son dedi. 300 vereyim. <gülüyor> 305. Gel sıkışalım. Bu arkadaştan PUBG'yi alamayacağız arkadaşlar. Arama aşamaları bayağı uzun sürdü. O yüzden ben şu an 3 tane hesap belirledim. Valorant hesabı bulduk. Bu hesap yine doluymuş. E, maili teslim edecekmiş bize. Ayrıca CSGO için de yine ilk mail verilecek bize. Ve bir de PUBG'miz var, burada da tüm bağlar sağlam diyor. Evet, bakiyeli diyor. şu an. PUBG'yi aldık? Valorant'ımızı da alalım, CS:GO'muzu da alalım. 45 lira da cebimizde kalmış oldu. PUBG için beklediğimiz cevap geldi ve arkadaşımız hesap Twitter'la bağlı deyip bize giriş bilgilerini göndermiş. Uzun zamandır girmiyorum, bu yüzden e-postamı değiştiremiyorum. Telefon numarası verebilirim, değiştirirken yazarsın diyor ama ''Ben komple alabilecek miyim?'' dedim. ''Evet ama şu an değil, 15 gün girilmesi gerekiyor.'' dedi. ''Benim bununla ilgili bilgim yok çocuğun söyledi yolda. Devam edeceğim, bana numarasına kadar?'' yazmış arkadaş. ''Normalde kullanmıyorum, şu bu falan filan dediği bir hesabı var, bunu veriyor bana.'' Ama Twitter hesabının şifresi PUBG mobilli bir şey. Yani bayağı elinde bundan dolu varmış da, bir tanesi şu an bize veriyormuş gibi hissettim ben ya. Evet, Star Challenge paraşüt var diyordu arkadaşlar. Bu paraşüt varmış, arkadaşın dediği doğru. 100 liraya bize hesabını vermiş oldu. Şimdi elimizde kaldı Valorant'la CSGO hesaplarımız. Bizim 45 liramız var. Bu 45 liraydı. Bir tane, bir tanecik. Random Steam Case diyorum. Bir tane alsak. Almalı. Ne kadar o? 10 lira. Evet. Biri de senin için. Ne çıkarsa bahtımıza iki tane... elit ama, elit bak. En pahalısı elitmiş zaten. İki tane Steam Case diyorum ben. Kodumuzu giriyoruz Umut. İlk oyunumuzu Scribble Fight diye bir oyun çıktı. İndirme. Çok da elit gelmedi bana. Bunu da hemen şöyle bir yapıştıralım. Cash It diye bir oyun. Yani şu... Tamam. Aradan yaklaşık bir iki saat geçti ve CSGO için alışveriş yapacağımız arkadaşımız bize dönüş yaptı. ID şifresini verdi. Şu an zaten ben size anlatırken Büyük ihtimalle mobil uygulamasından da onayı verdi. Bu yüzden hesaba girdik. Şimdi bir yandan ben bir yüklemeye başlat diyeyim. Şimdi bu arkadaşımızdan bir de mail alacağız. Adam Polat koymuş ya. Gerçekten 500 artı yorum var mıymış bakalım. 45'te 1 yazmış. 50, 56, 15, 20, 22. Acaba böyle şeylerin satın alındığı paneller mi var arkadaşlar? Siz biliyor musunuz? Mail adresimi değiştir. Bunu bir onaylama gönderelim. Kullanmadığım bir e-mailim var. Buna gireceğim. Şimdi mail adresim güncellendi. Bunu da yaptık mı? Telefon numarası başarıyla diyor Çocuk. Şöyle bir onayalım. çocuk işini yaptı bizimle. Teşekkür ederim. Şimdi burada bir envanterimize girelim. Usta Altun Nova artı 500 oyunla Nova mı oldu? Ben onu da olamıyorum. Çıkartması varmış, şey varmış. Herhangi bir kostümü, şey, skin yok mu silahlarda ya? Varsayıdan eldiven. Bu iyi. Bayağı iyi Herkes bunu kullanıyor çünkü çok iyi. Şimdi arkadaş hesapta madalya olduğunu söyledi. Gerçekten de burada 2021 hizmet madalyası yazıyor. Üstün hizmetle başarılarından dolayı verilmiştir diyor ama yani bu... Çok fazla oyun oynadığı için verilen bir madalya mı bilmiyorum. Bu yüzden bir araştıralım dedik. Bu neymiş diye. Seviye 40 rütbesine ulaşan herkes... Bunu al... Oğlum 40 level 10 adıyormuş zaten bunu. Şimdi ben 40 level olduğu için alınan bir madalya 400 lira mı verdim az önce? Ben çocuğa bir soracağım. Kanka bu hizmet madalyası ne işe yarıyor? <gülüyor> ben buna 400 lira verdim ya. Bu... Buna dolandırıcılık demeyeceğim. Bunu ben hak ettim çünkü. Kanka şey 40 seviye olunca o yılın hizmet madalyasını veriyor. Bu hesap... Neden 400 lira? Kanka saati fazla 4 yıllık hesap bir de madalyalar var profilin bayağı iyi 500 yorum falan var. Bakın ben neden silkelenmiş gibi hissediyorum. Çocuğunda suç yok ya şimdi. Çocuk bana sattı. Bunun değeri 400 lira dedi. Ben de aldım dedim. Verdim çocuğa yani. Elimde çok iyi bir hesap var. 2021 hizmet madalyası var. İçinde 500 yorum falan var. 350'ye bırakırım bunu. Varsa eğer bunun bir anlamı, bunun bir değeri lütfen bunu yorumlarda yazın. Biz de hani paramızı çöp atmadığımızı bilmiş olalım. Elimizde kaldı bir tek valorantımız. Geçelim ona. Arkadaşlar günaydın herkese. Dün valorant hesabı alacağımız arkadaşlar bir türlü saat konusunda anlaşamadık. Önce akşam 7-8 gibi yapalım dedi. Daha sonra sabah 11 gibi yapalım dedi. 11'de geldik. Sonra akşam 5 gibi yapalım dedi bugün. Ben de şimdi video yetiştireceğimiz için dedim ben daha fazla hani beklemem iptal ederim dedim. Öyle olunca çocuk bir dedi ki tamam uzman hemen şimdi yapalım dedi. Giriş bilgilerini aldım. Mail değişikliğini yaptık. Bunları maalesef video dışında yapmak zorunda kaldık ama şimdi tek tek göreceğiz zaten hepsini. Ama hesaba henüz girmedim. Arkadaşım bize vaadi hesap doludur. Maddi durum için satılıktır. İlan kapalı olduğu için tam detaylarını göremiyorum ama şurada baktığımızda skinlerin olduğu bir hesap bizi karşılıyor. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Şeye girelim. Ve hesabın içindeyiz. Pelinsun 2 ile Artık biz oynayacağız. Şurada kişisel bilgileri görüyorsunuz. Bu bizim kendi mailimiz. Bağlı hesaplar yok. Tamamen bize ait olan bir hesabımız var artık. 300 lira karşılığında. Şimdi bir oyuna girelim hep beraber. Bakalım içi gerçekten dolu mu hesabım. Koleksiyona bir girelim. Evet arkadaşın dediği gibi hesapta skinler var. Şöyle bir klasiğe bak. Bak ben bu klasiği çok seviyorum. Onun dışında vandalı bir bakalım. Su altı vandalımız var. Bir de bu varmış. Kostüm kalitesinden bahsetmiyoruz. Çocuk dolu dedi. Dolu yani yapacak bir şey yok. Çocuk bize vaadinin tersi bir şey vermiyor şu an. Bıçakları bir bakalım. Bu var, bu var. Bu mükemmel. Kaplamayı kullanalım. Evet burada da başka kostümlerimiz de var. 300 lira eder miydi? Tam diyelim değilim. Dur bir de ligine bakalım. Ee, Karıya. Gümüş 3. Biz arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Ama tabii ki şu ana kadar aldığımız hesaplar para ediyor mu gerçekten? Ya da bu paranın karşılığı mı? Bunu tam olarak bilemiyorum. Bunu yorumunu size bırakıyorum. Onun dışında da tüm düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.